Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün e, videoyu mutfağımdan açtım. Beraber sizinle bir kahve yaptık. Ve siz de arzu ederseniz bir kahveyi ve çayı alın. Çünkü bu videoda yeni yılda, 2022'de bu yıl ne demek? Bu yılı istediğimiz yıl yapmak için ve bu yıl istediğimiz hayatı yaratmaya başlamak için neler yapabiliriz? Hatta şöyle bir manifest çekim yasasını uygulamanın 4-5 tane güzel yolunu da sokaraktan şöyle güzel bir video olacak ee, O yüzden eğer Hazırsanız başlayalım Öncelikle şunu söylemek istiyorum 2022 zaten bunu böyle her yerde duyuyoruz büyük ihtimal bu ara. 2022 222, işte 2 Şubat 2022 oldu falan gerçekten 2022'nin içerisinde 222 enerjisi var ve nedir bu 22 enerjisi Aslında 222 enerjisi Angel Numbers dediğimiz yani melek sayılarında enerji olarak yeni başlangıçların olumlu başlangıçların olumlu düşüncelerin temsilidir. O yüzden 2022 gerçekten bu enerjiyle dolu ve ben de bu enerjiyi istediğimiz hayata döndürmemiz için bu kanalda çok güzel şeyler paylaşıyor olacağım bu senede. O yüzden takipte de değilseniz hemen aşağıdan takip etmeyi unutmayın. Ee, ve Gerçekten bu sene kullanmanız için çok önemli bir sene. Olumlu düşünerek gerçekten hayatınızı değiştirebilirsiniz. 222. O hep görsellediğiniz hayatı gerçekleştirebileceğinizin ve o görsellerin meyvesinin yakında geldiğinin böyle işaretini verir diyebilirim. Öncelikle benim videolarıma aşina olanlar varsa biliyorsunuz ki her zaman manifest defteri yapıyoruz. Benim de manifest defterim yanımda şu anda. Ee, onunla da ilgili çok güzel bir video var kanalımda. Onu da buraya bırakıyorum. Ee, bu yılla ilgili ise ben şöyle bir çalışma uyguladım ve sizin de uygulamanızı öneriyorum açıkçası. Şöyle bir yıla başlamak için ne kadar Şubat'a girdiğimizin hiçbir önemi yok. Gerçekten hiçbir önemi yok. Şöyle bir 2022 yılı için oturup iki tane liste yapmanızı istiyorum. Bir tanesi 2021'de bırakmak istediğiniz huylarınız, alışkanlıklarınız, belki ilişkileriniz, yaşadıklarınız ya da yani aklınıza gelen 2021'de kalsın artık, 2022'de hiç istemiyorum dediğiniz her şeyi listelemenizi istiyorum. Yanına ise 2022'de gerçekleşmesini istediğiniz şeyleri listelemenizi istiyorum. Bu çalışma gerçekten çok güçlü çünkü size böyle... Önce bir hani, hani hayal etmeden önce bir ne istiyorum, neyi bırakmak istiyorum, neyi taşımak istiyorum benimle beraber onu gösteren bir çalışma. O yüzden gerçekten hatta şu an bunu durdurup bile yapabilirsiniz. Ee, telefonunuzun notlarına bile yazabilirsiniz aslında bunu. Ee, bence bu çalışma istediğiniz hayata geçmek ve onu yaratabilmek için özellikle bu yeni yıl geçimlerinde çok önemli. Bunu ay değişimlerinde bile kullanabilirsiniz aslında ee, yeni bir aya geçerken e, her seferinde bu listeyi yapabilirsiniz. Ama i̇kinci önereceğim e, çalışma ise şu olacak ilham panosu çok aslında klişe ve hani her yerde dinlediğimiz inspiration board ilham panosu işte istedikleriniz yapın. Ta o aslında secret kitabı zamanlarından beri bu var. E, ama gerçekten çok gerçek. Şimdi hatta burada e, mutfakta oturarak bunu çekmemin en büyük sebeplerinden biri şu an dolabımın üstünde. Benim ilham panomum ol, duruyor olması. Hatta yenisi önde. Eskisi de arkasında. Çünkü eskisini de atmak istemedim. Şöyle enteresan bir anım oldu. Hani onu paylaşmak istiyorum. Böyle hep ben e, hoşuma giden görselleri olmasını istediğim şeyleri koyuyorum tamam ama hani sonuçta çok böyle... Ee, estetik olarak güzel şeyleri seçip o panoyu yapıyorsunuz ya ya benim için orada artık hep bir mutfağımda duran estetik bir pano olarak artık görmeye başlamıştım bir yıl sonra onu. Ancak ne zamanki yeni panomu yapmaya karar verdim ve hani yerlerini değiştireceğim. Şöyle bir panoma baktım. Gerçekten oraya koyduğum her şeyin bir nevi gerçekleştiğini fark ettim. Hani belki işte 20 şey koyduysam 15'i gerçekleşti ama hani kısa vadeli her şeyin gerçekleştiğini fark ettim ama şu gibi yani şunu fark ettim ki bazen gerçekleşmesini dilediğimiz şeyler böyle şu şekilde gerçekleşmesi lazım diye kafamızda aslında onu limitliyoruz biz. Halbuki ben o panoya baktığımda gördüm ki mesela şu Şöyle oldu. İşte mesela bir yol e, resmi koymuşum ve işte arabada yolculuk yapıyor kız ve arkadaki görünen manzara böyle bir çöl manzarası. Dedim ki ben niye bunu koydum? Gerçekten hatırlamıyorum. Herhalde hoşuma gitti. Ben Las Vegas'a gittim ve arabayla gittik ve aynı o görüntüyü gördüm ve ben böyle dedim ki inanmıyorum... Ee, onun dışında bir Laguna Beach denen bir yerde böyle kızın tamamen kıyafetini beğenmiştim ve böyle bir banktaki fotoğrafını koymuştum e, Panama. Ve böyle bir fark ettim ki aynı resmi çekildim. Hatta buraya koyarım. Ve bunların hiçbirini farkında olarak yapmadım. Ve o yüzden sonra dedim ki demek ki oraya koyduğunuz her şey çok önemli. Giydiğiniz kıyafet, oradaki kıyafetten oturuşunuza kadar aslında hayatınıza çekiyorsunuz. Bu bana bir kez daha çekim yasasının çekim yapabilmenin önemini kavrayabilmenin önemini öğretti. O yüzden bu yıl çok daha doğru böyle bu çekim yasasını hayatımda sokmak için hepimizin elimden geleni yapmak istiyorum açıkçası. Yeni panomu da yaptım. Ben genelde her zaman Pinterest'ten e, öncelikle ilham aldığım şey, görselleri topluyorum. Daha sonra gerçekten hayatımda olmasını istediğim şeyleri search edip topluyorum. E, ve bir pano oluşturuyorum. Burada da şu an arkamda duruyor. E, yazılarla kendim bile yaratabiliyorum aslında üstüne ekleyecek. Aynı zamanda print etmediğim... E, ama böyle Pinterest'imde duran bir e, stil panosu da hazırlıyorum. Bu da ne demek? O yıl böyle satın almak istediğim şeyleri o panoya koyuyorum. Ve inanır mısınız gerçekten iki yıldır bunu yaptığımdan beri yıl sonu baktığımda işte hep o panoya koyduğum renkleri giymişim o yıl. Hep işte Converse koymuşum ve Converse almışım aylarca onu giymişim gibi. Yani o kadar bence böyle hayatınıza minik de olsa çekim yasasını sokan bir şey ki o. His olarak ve enerji olarak sizi çok yükselten bir şey. O yüzden bunu da öneriyorum. O zaman bu iki çalışmayı yaptığınıza ya da yapacağınıza göre şimdi sizlerle şöyle bir 4-5 tane manifest neydi? Çekim yasası neydi? Ve biz çekim yasasını hayatımıza bu yıl sokmak istiyorsak bilmemiz gereken temel şeyler neler? Bunları paylaşmak istiyorum ki böyle bu yıla güçlü istediğimiz hayatı yaratarak giriş yapalım. En önemlisi çekim yasasını doğru anlayabilmek, manifesti doğru anlayabilmek. Çünkü doğru anlamazsak ve doğru uygulamazsak e tamam işte ben hep istiyorum ama olmuyor demekten başka hiçbir şey yapamayız. Evet, birinci adım. Birinci adımımız istediğinizin net bir açıklamasını geliştirmek. Gerçekten istediğinizi çok net ve az ve öz bir şekilde belirtmek çok önemli. Doğru yapabilmek için bunu. Tam olarak ne istediğinizi bilmeniz gerekiyor. Yani ben şöyle bir hayat istiyorum. İşte böyle bir hayat istiyorum. Evet, genel bir hayatı kesinlikle isteyebilirsiniz. Bu kötü bir şey değil. Ama net ayrıntılar, ayrıntılarıyla bunu bilmezseniz, siz bilmezseniz evren zaten inanamaz buna. Önce sizin ayrıntılarla bunu bilip inanmanız lazım. O yüzden ne kadar aslında kısa ve öz olursa net olur. Bunu netleştirmeye çalışırken neyi başarmak istediğinizi ve... Onu başardığınızda ne hissedeceğinize odaklanırsanız bunu yazmak çok daha kolay olacak. Örnek verer, verirsek işte ben bir kitap yazıp kitap bas kitabımın basılmasını istiyorum. Tamamen falan şu an salladım. Bu çok netim değil mi? Bir kitap yazmak istiyorum. Kitabın basılmasını istiyorum. Kitabım basıldığında nasıl hissedeceğim? Ben kitabım basıldığında Kendimi başarılı hissedeceğim, mutlu hissedeceğim, başarmış hissedeceğim, belki kendimi anlatabiliyor, kendimi ifade edebiliyor hissedeceğim. Ee, rahat hissedeceğim. Finansal olarak çok kitabımı çok satmak istiyorum. Finansal olarak rahat hissedeceğim. Bakın çok net değil mi? Çok net. Gerçekten o çekim yasasını yaparken o sonucundan hissedeceğiniz şeyi de belirlemek o kadar önemli ki bu sene en çok değiştirmeniz gereken bu olmalı bence. Niyetinizi belirlerken, istediğiniz şeyi belirlerken tekrar tekrar sorabilirsiniz kendinize. Ben ne istiyorum? Ben ne istiyorum? Oturup yazarken kendinize tekrar tekrar sorabilirsiniz. Gerçekten bu adımı birçok kez tekrarlayın. Çünkü beynimiz istediğimiz şeyi ve o sonunda hissetmek istediğimiz şeyi de ne kadar çok duyar ve ne kadar çok öğrenirse o kadar çabuk bize çekiyor. bunu işte zaten benim de kanalda bunu hep benim de paylaştığım gibi işte meditasyonlarla çekim yasası günlükleriyle işte görsellemeyle yapabilirsiniz. Hatta sesli, sesli kendi kendinize bile anlatabilirsiniz bunu. Ama bunu ne kadar gün içinde çok yaparsanız aslında o kadar. O gerçekten hissedeceğiniz hisse girmeye başlıyorsunuz. Bu arada bu kısma şunu da eklemek istiyorum. Bu da yeni öğrendiğim bir şey. Aslında eee Kendinize, sizin sahip olmak istediklerinize sahip olan insanları bulun, kişileri bulun. Onların videolarını izleyin. Ya da işte para mı istiyorsunuz? Zengin mahallelere gidip zengin evleri görebilirsiniz. Bunlar hep böyle bize kötü bir şeymiş. Ay gitme seni kötü hissettirir gibi hep ee, direkiliyor maalesef. Ama aslında biz ne kadar o istediğimiz enerjinin olduğu yere girersek... O kadar da o enerji bizim hayatımıza akıyor. O yüzden ya da beyniniz ne kadar o istediğiniz hayatı görsellerine ulaştıkça işte birini izliyorsunuz, onun günlük rutinini görünce, evi görünce, arabayı görünce artık beyniniz kendine malzeme bulmuş oluyor. Siz hiç yoktan beyninize işte şu olsun bu olsun diye yaratacağınıza oradan aldığınız görseli kendinizmiş gibi uygulayabiliyorsunuz. Oradan aldığınız bir görseli kendinizi o evin içine koyabiliyorsunuz ve beyninizi inandırma olasınız çok daha fazla oluyor. Evet, ikinci adımımız ise inanç sisteminizi genişletmeniz lazım. Bu ne demek? Kendinizle ilgili olan inançlarınızın sınırlarını yıkmanız gerekiyor. Yani kendi hayatınızda olan şeylerle sınırlamamanız gerekiyor. Bu da şu demek. Yani ben şunu yapamam, ben bunu yapamam, bu bana gelemez, bu, bana, bu benim başıma gelemez, bu benim için gerçekleşemez dediğiniz şeylere artık ulaşma zamanı. Hayatınızda yükselmek ve hayatınıza değişiklik getirmek istiyorsanız kendiniz hakkında doğru zannettiğiniz inançları yıkmak zorundasınız. O yüzden bu vizyonlamaları yaparken, çekim yasası çalışmalarını yaparken korku ve olumsuz düşüncelerinize, kendi kendinize yaptığınız konuşmalarınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Herhangi bir vizyonlamanın içinde eğer siz şüphe uyandıran bir şey koyar ya da düşünürseniz zaten bütün vizyonladığınız şeyin enerjisini de çekmiş oluyorsunuz. O yüzden en önemli yapmanız gereken şey bu çekim yasasını uygulamaya çalışırken size engel olan, sizi sınırlayan inançlarınızı önce saptamak sonra da onları ortadan kaldırmak. Kesinlikle. Bunun da şöyle çok güzel bir yöntemi var aslında. Ee, ina, eğer önce sizin inançlarınızı limitlediğini düşündüğünüz e, şeyleri listeliyorsunuz. Ve daha sonra karşılarına bunları bir olumlama olarak beyninize tekrar kodlamak için yazıyorsunuz. Bu da eee Örnek verirsek mesela diyelim işte ben ben hayalimi hak etmediğime inanıyorum ve bu benim için bir limitleyen bir inanç. Bunu nasıl olumluya çevirebilirim? Ben her şeyi hak ediyorum. Ben istediğim, hayal ettiğim ve arzuladığım her şeye kavuşmayı hak ediyorum. Bunu ke kesinlikle kendiniz tamamen istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Sadece orada maksat limitleyen inancınızı olumlamaya çevirmek. Bunu gerçekten günlük e, rutininizde bile yapabilirsiniz. Hatta bununla ilgili yeni bir e, manifest defteri aldım. Bununla ilgili de bir paylaşım yapacağım. E, gelecek yani. E, tamamen ilk defa ben de böyle bir şey buldum. Aynı 5-Minute Journal'daki gibi sabah ve akşam uyguladığınız ama sadece manifest için uyguladığınız bir defter. Burada da bu yöntemi uyguluyoruz. Bununla da ilgili mutlaka bir içerik gelecek zaten. Üçüncü adım nasıl hissettiğimizi tekrar düzenlemek. Unutmayın ki dünyaya yaydığımız enerji aldığımız enerji için çok önemli. Yani bu ne demek? Dünyaya biz ne enerji yayarsak onu da alıyoruz. O yüzden sahip olduklarımıza sahip olan kişi olarak yaşamaya başlamamız lazım. O sahip olan kişinin hissettiklerini önce bir kavrayıp onları hissederek güne başlamamız lazım. Bize eğer ona ulaştığımız enerjiyle hayatımızı sürdürürsek zaten o istediklerimiz bize geliyor olacak. Dördüncü adım ise hayallerinizle hizalanan eylemler yapmak. Bu da şu demek aslında yani tamam biz hayallerimizi okay yazıyoruz, çekiyoruz, istiyorum, istiyorum, istiyorum takıyoruz bunu ama e sonra yani biz eğer bunlara ulaşmak için herhangi bir eylem yapmazsak zaten evren bize diyor ki tamam sen istedin de sen bunun için bir şey göstermedin bana. Yani istediğine dair bunun arzusuyla çalıştığına dair bir şey vermedin. Ben sana bunu nasıl verebilirim ki diyor. O yüzden hani bu demek değil ki tabii ki işte diyorsanız ki işte ben şunu yapmak istiyorum onu yapmak için şunu yapmam lazım nasıl yapacağım ki zaten ben ona ulaşmaya çalışıyorum tabii ki de bu değil ama bunun için de şöyle bir çalışma öneriyorum ben bir liste yapabilirsiniz ve o en üst ulaşmak istediğiniz noktaya gelebilmek için bugün yapabileceğiniz şeyleri yazabilirsiniz. 3 ay sonra yapabileceğiniz şeyleri yazabilirsiniz. 1 yıl sonra yapabileceğiniz şeyleri yazabilirsiniz. 5 yıl sonra yapabileceğiniz şeyler. Ve sonunda 10 yıl sonunda geleceğiniz yere aslında adımlarla geliyoruz. O adımları takip edebilmek için en küçük noktasında bugün ne yapabilirim? Bu soru önemli. Ee, bu şu bile olabilir. İşte ben YouTube'da başarılı olmak istiyorum. Ben bir podcast'te başarılı olmak istiyorum. Ya da ben kitap yazmak istiyorum. Hani şimdi hep sanat bu kreativ alanlarda gittim ama e tamam senin önce o kitabı basabilmen için bir tane sayfasını yazman lazım değil mi bugün? Hatta sayfayı bile verin. Kitabın adını bulun. Ne yazmak istediğine karar ver mesela. Gidi. Aslında çok küçük adımları var bunun. Belki 3 ay sonra kitabınızı basmasını isteyeceğiniz ajansları araştırıp bunun listesini yapmak olabilir gibi. Kendinize böyle bir, bir yıllık, üç yıllık ya da bir aylık bile olsa bir to-do list yaratırsanız zaten hayalleriniz için eyleme geçmiş olacaksınız ve evren de bunu hissedecek. Beşinci adım son ama en önemlisi çünkü bu noktaya kadar gelip zaten beşinciyi yapmayınca olmuyor. Beşinci adım ise sabırlı ve sürekli olmak. Çünkü nedir? Arzuladığımız şeyleri istediğimiz şeyleri tam istediğimiz zamanda almayabiliriz. Çok çok çok doğal bir şey bu. Zaten bu hayatın da bir parçası. Ee, ama en sevdiğim şey de şudur ki zaten bir şeyler olması gerektiği zamanda oluyor. Sizin iyiliğiniz için. O yüzden e, hatta ben buraya şöyle bir ana eklemek istiyorum. <gülüyor> Biraz komik kaçacak ama benim İzmir'de böyle gittiğim bir falcı vardı. Kahve falı bakıyordu. Ve gerçekten görüyordu diyebilirim yani. Ve bana da yıllarca böyle bir ilişkiye dair hep bir şeyler söyledi. Ee, ama böyle gidiyorum, bir yıl geçiyor gidiyorum, tekrar aynı şeyleri söylüyor. iki yıl geçiyor, gidiyorum, tekrar aynı şeyleri söylüyor. E, tamam artık hani ee, üçüncü ya da dördüncü gidişimdi sanırım. Dedim ki hani ya bir şey söyleyeceğim. Ben kaç keredir geliyorum. işte sizi de çok seviyorum. <gülüyor> Ama yani hep aynı şeyleri söylüyorsunuz. Bu arada hani unutmadan mota mot nasıl aynı şeyleri söyleyebilir. Gerçekten inanılmaz bence. Ama diyorum ki olmuyor. Siz bana geçen sene demiştiniz. Olmadı falan. Adam da bana şöyle bir şey söyledi. Hani izin ver de zamanına şaşırayım. Tabii bu bana şunu düşündürdü. Ha bu arada e, onun söylediğinden gerçekten hani bir sene sonra gerçekten dediğinin her şeyi çıktığı bir ilişkim oldu. Ee, <gülüyor> yani şunu geleceğim. Ee, onun şunu fark ettim. Hatta o anda diyeyim belki olduktan sonra şunu fark ettim. Hani biz o kadar ben ona inanıyorum ya dedi olacak olacak o Nerede işte şu yılın Şubat ayı dedi bana. Ya yani sen bana böyle dedin. Biz işte buna o kadar takılıyoruz ki biz de çünkü bunu yapıyoruz. Evet belki orada ben bir dış etkenden onunla o güveni alıyorum falcı dedi. Ama aslında biz kendimiz de buna, bunu yapıyoruz. Ne diyoruz? Bu istediğim bu yıl olsun. Bu istediğim Şubat'ta olacak. Tamam Şubat'ta olacak da bu istediğin evren senin için çalışırken Şubat'ta olmalı mı? Bunu isterken tabii ki insan hani bana ve ben Şubat'ta olsun istiyorum diye cevap veriyor ama olduktan sonra bir şeyleri iyi ki de bu zaman olmuş dediğim o kadar çok şey oldu ki bu noktaya geldiğinde hep öyle düşünmeye başlıyorum. Ya da böyle kendimi ya ben bunu bu kadar zamandır istiyorum neden hala olmadı diye düşünürken buluruyorsam hep bunu hatırlatmaya çalışıyorum. Çünkü belki bugün değil ama yarın olmasının benim için iyi bir sebebi olacak. Son olarak da bu videoyu şunla bitirmek istiyorum. Geçen gün okuduğum bir yazıda şunu gördüm. Çok hoşuma gitti açıkçası. Bugünden geçmişe bakarsak, hani bitti ya hayatım mağful oldu ya da işte of işte istediklerim olmayacak mutlu olmayacağım vesaire dediğimiz kim bilir kaç tane an oldu. Ama bugünkü koltuğunuzdan şöyle bir geçmişe baktığınızda. Hayat aktı ve bugüne geldiniz ve aslında büyük resimde baktığınızda her türlü bir önceki yıldan ya da birkaç yıl önceden, birkaç gün önceden daha iyi oldunuz. O zaman bir sonraki adamın olup olmayacağıyla ilgili neden bu kadar dert ediyorsunuz? Diyordu. Çok hoşuma gitti açıkçası. Ee, gerçekten öyle. O yüzden... Unutmayın ki yani bu manifestation, çekim yasası hayatınıza sokarken en önemlisi siparişinizi evrene vermek ve nasıl geleceğiyle ilgilenmemek. Çünkü artık o sipariş verildi ve gelecek. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ee, kanalıma abone olmayı ve videoyu like etmeyi unutmayın. Ee, 2022 yılında çok çok çok güzel videolar sizinle olacak. O yüzden kaçırmamak için zil de açmayı unutmayın. Başka bir videoda önümüzdeki hafta görüşürüz. Bay bay.